Herkese merhaba. Bu videomuzda Akros programında kur işlemlerini göstereceğim. Döviz ile satışı olan işletmeler ilk olarak günlük bu işlemi yapmaları gerekmektedir. Programa girdiğimiz zaman sağ üst köşede bulunan tapınak resmine tıklıyoruz. Açılan döviz kurları ekranına kurları merkez bankasından al diyerek işlemimizi yapıyoruz. Gelen ekranda kurları biz istersek manuelde değiştirebiliyoruz. Bu işlemi ben özellikle şimdi yapmıyorum. Yapmadığımız takdirde olacak işlem ise biz herhangi bir belgeye girdiğimizde belgede işlem yaparken kur seçtiğimiz anda veya kur seçmesek dahil Faturaya veya belgeye eklediğimiz ürün döviz ise bize ilgili tarih için kurun girilmediğin uyarısı gelecektir. Biz burada evet diyerek yine kur ekranına geliyoruz. Sağa tıklayarak kurları Merkez Bankası'ndan al diyoruz. Döviz kurları internetten alınacak bir onay metni gelir. Onaylıyorum ve kurlarım otomatik olarak gelir. Ben istersem kendi kabul edeceğim kuru buradan değişebilir veya sabit bırakabilirim. Bunun yanında yine bu belge için daha belgeye başlamadan, ürün eklemeden bu belgenin kurunu sadece bu belgeye özel farklı bir kur çalıştıracağımı da belirtebilirim. Yine aynı şekilde burayı da tekrar gösterelim. Programın ana ekrandaki tapınak simgesine tıklıyorum. sağ tıklayarak kurlar merkez al diyorum. Gelen uyarı penceresini onaylıyorum. Kurlarım değişecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim.